Selamünaleyküm arkadaşlar. Video partita bir bulduk olduk. Bugün onu öğreteceğiz. Arkadaşlar o zaman başlayalım işlere. Oynar. zaten siz de anlayacaksınız. altı ıı, galiba 5 tane özel güç var. Evet. Bu Özel güçler arkadaşlar değiştirip yenilerini alabiliriz. Oynamacı yerdeki kurbağa alıp evet yerdeki evet. kurbağaları alıp gidiyor. Arkadaşlar oturmak yani çok garip oyun ama bunu bir savaş halinde değil çevirmişler arkadaşlar Yani eğlenceli bir oyun Biz Sadece şey biraz bu oyun oynayacağız Bu arada oyunda bosslar ve benzer şeyler var o Oyunda birkaç iyi sırak ya var daha demin videoyu geri alırsanız ben hatta birine aldım yapımcının istediği şeyler mesela bir özel gücü göstereyim size şu an mesela ben level atladım spesial power'ım var benim de var ya özel güç değiştireceğim şimdi arkadaşlar köşede get oraya bir şey var oraya çıkardığınızda da bunlar var bir de arkadaşlar burada mağandasınız. Buradan özel güçler alabilirsiniz. Ben mesela Power Norman'ı alacağım. Bak, evet. alabilirim. Ben bir şey aldım şimdi sen ne? Çok güçlü bir şey aldım. Bu arada arkadaş, Allah beni fırlattılar. Arkadaşlar açıklama Çağlar'ın kanalında yorum Oradan onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Onda benim tarzımda oyun videoları, futbol videoları tarzı içerikleri var. Tabi şu an kanalı yenilendi. Şimdi bu arada bu oyunda bazı boss şeyler de boss. Bu arada arkadaşlar şimdi ben size e, Ömer sen lider liderboğ tablosundan bizim kullanıcı adlarımızı da göster arkadaşlar oradan şey yapsınlar. Şarlar yine iyiyönlü. Daha Aslında benim kim Neyse arkadaşlar ben açıklamaya koyacağım hepimizin profili. Tamam. Oradan beni followlayarak e, eee join alabilirsiniz. Şarlarınıza istek atarak arkadaşlık videolarımıza katılabilirsiniz. Aynen. Vallahi başlar başlanmış. Bu ritim buldum. Allah beni fırlattılar vallahi ben öldüm. Double kill dedi daha bu arada. Ha, RANA Rana'ya bakın. Şahlar gel buraya bakın. Şahlar gel gel neredesin? Buradayım şahlar. Allah Allah. Ne oldu şahlar? Öldün Ne yaptın lan? La, sen yapmadın ki. 58 MS 58 diye biri yaptı. Seni öl öyle... oha Rana. Neredesin? 17. Oo bakıyorum. Öldürdün mü? Ömer yolladın mı? Arkadaşlar oyun gerçekten evet, arkadaşlar. çok basit bir oyun Ar ama Ar gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar e Ömer'i yolladım başka bir dünyaya. Ahirete kadar gittik. Videonun başlığı ahirete <gülüyor> kadar. <gülüyor> Şimdi bak ne yapacağım bak. Görünmez oldum. Çalar neredeyim? Çalar, Çalar. hemen arkanda. <gülüyor> ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Neredesin lan? Doğrum bile bilmiyorum. Oyun eğlenceli vardı ha. Oha öyle yollarlar adamı. ben deprem ya. Allah düştüm. Aa bu rico varmış. Görünmez adam aldı abi. Hı. Oba. Oha. Ben böyle ölmem onunla sen böyle öldürsün Hadi bakalım Ne oluyor lan Tocunağa ben... doldum Ölmedim ben. Bir daha yaparım ben de Gene şey mi şey ölmedin? Bir de öfü Ben ölmem Oha Bey, Bey, Bey bile et gibi dönüp öldüm RANA A B yapasınca burayı soyuyabiliyorsun 10 tane yiyecek. Ah, uff sinmap ya, uff Ömer götürdüm seni. Ben ama vermedim. Neredesin şimdi? Ah bir daha. Şahlar, neredesin? Şahlar. İkimiz de bir. Ne yapıyorsun lan? Şahlar. Öldüm ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğlenceli ve basit bir oyun. Boss fight'ları bir de biz göremedik. Arkadaşlar. Ya. Hayır oyunda ciddiyetle de konuşamıyorsun. Öyle bu olay da var. İnşallah. Aynen. Çünkü teması gerçekten. <gülüyor> döne döner. Yani teması zaten. Teması ciddiyetin olmadığı bir tema. Ulan füze atıyorum. Öf. Ömer'i uçurdum ama o da beni. Elif beni uçurdu ya. Her arkadaşlar burada Elif de Ömer'in kardeşi. Elif Arkadaşlar. Bir daha gel. aa gelme abicim yanlış anladım. Abicim <gülüyor> yanlış yanlış <gülüyor> Double kill. <gülüyor> hayır Ömer'i ahirete yolladım arkadaşlar. ulan Aa bu şey bu bitiş. Tam şey İngilizcem yetmedi. Ama bir başarım yani. Kansalım. Aga yağmur yağıyor. Oha kaka yağmuru. Bu arada basma sakın. Onun normal özelliği. Kanka sen niye özelliği kullanmıyorsun? Kullanıyorum ki. Oğlum ben seni görünmezlikle öldürdüm. A. Evet. Bak yine çıkardım özel. Ben o e dürüm var ya, dürüm bir tane dürüm var. Onu yiyor, büyük oluyor. Her şimdi uçarlar. Önce bir deprem. Önce bir deprem. Bir. Deprem yetmedi Bayıltıcı mi Bir daha deprem. Ben <gülüyor> fırladım. <gülüyor> <gülüyor> Havada deprem yarattım. <gülüyor> Bu arkadaşlar <gülüyor> şey, special power ne kadar ve o kadar power. Hayır, hayır. Rana ölüyor ben. Kardeşim ben kaçıyorum. Öfff bit tane adam bana bir... Oha yanardağı çıktı. Kaka atıyor. Kardeşim. Sen ne saçma? Ölüyorum. <gülüyor> Aga hemen arkamdayım. Hemen arkamdayım. hu Eee evet. evet. Ara sıra boss fight'lar kanka şuraya doldursana. Şuraya git şalan. Şuraya git şalan. Git onu doldur kendine. Ay 150 paraymış. Ucuz. Bende de doldur şalan. Şalan gel. Uf uh, uf uh, uf uh, uh. Ne haber? Bir de video üzerine... Buraya buritoy yiyeceğim ben. Nasıl? Yiyemiyorum. Aga, yiyemiyorum. Burda. Hayır burda yiyemiyoruz. Evet. Allahu Ekber. He? Ben boşuna para verdik ya. <gülüyor> ya zaten özel buri. Burda buritoda pullama leveli. Bu en iyi level. Full buritoy toplayacağım ben. Sosyal power share gerek yok. Bunlar. Kullanılan buritolarını arttırıyor. Normalde bunları arttırmak paralı. Hadi. Hadi. Valla ben topluyorum baya. Öf hepsini ben aldım lan. Valla ben... bir Brito toplamışım. Hiç kimse elimden alamıyor. Ben. Para harcamama rağmen 66 tane. Benimki 77 tane. Savur olduğu için doldurabiliriz. Benimki 77 tane. Gel doldur kanka. Şimdi boş. burada kullanmayın. Mapte birbirle Herkes ayi gibi. Bismillah. Ben bir de burrito yiyeceğim. Yiyebiliyorum Allah ben. Allahu Ekber. Nerede 4 Mevlerin tane? Devletin ölümü. Ooooo. 5 tane falan. Kardeş biz de kozar kolay oynayız. Oo oh oh oh. 5'i yani. alınca galiba bir şey oldu. Allah! Burayı lan nol? Lan şalar <gülüyor> abi. zıpladım bir tane adam bana bir koydu. Yanında nükleer ben. asit patlaması oldu onun. J'ye basınca özellikle doldurabiliyormuşuz. Double Uf. Hayır, hayır sen, şanlar. Sen kimi yolluyorsun lan? Arşiv bitti. Uf. Fantastik. Seni fantastik şekillerde öldürdüm. Altın buruncu. Oha. Sana sakın. Her şey çabak ya. Ben konuşamadım. Ya bir durun kardeşim. Durmadan ölüyorum ya. İndiyemem <gülüyor> <That's nasty. gülüyor> beni öldürüyorlar. Kardeşim bir kuru fasulye yiyecek Çalar gel Aa alerjim bitti Hayır Adam uçarak evet. geldi. Çalar ölümün oluyorum Udur musun? Uuuu Allah İkinizi de Rana ölmedi Rana sen de öl Kimsin lan? Çal <gülüyor> İkinizi birden <gülüyor> öyle atarım işte <gülüyor> Ama Ömer, ikiniz birden öyle çok masum uçtunuz ki böyle mi? <gülüyor> yani bu niye gerçek insan gibi adam ortada geziniyor? Ya kardeşim bir atmayın. Özellik alcan mı? Ya <gülüyor> aynen kardeşim. Ben de tam an, çalar sana burayı mezar edeceğim Ben şahlar. Koarte e, demiyor ya, farklı koarte Kardeşim ne dolduruyorsun? Ben ne gerekiyor? Oh pişman. Şahlar. Discord mu gidelim tamam tamam bekle. Olur. Arkadaşlar. Hmm. <gülüyor> Arkadaşlar o zaman şey videomuz bu kadar alsın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. O zaman bir daha bu tarz oyunlar istiyorsunuz ya arkadaşlar. Hani bu tarz. Yani bu oyun yıraklar. Ömer. Olarak... Ömer Lobiye lo, lo, gel. Lobiye. Lobiye gel. Yani daha ciddi bir bitiriyorsunuz. Yani arkadaşlar. Bizim bu tarz oyunlar oynanmamızı istiyorsanız. Tekrar da. Hani şey yapabilirsiniz. Evet. Ha, abone olup yorumlarda belirtir. Sevinirim. Videomuz bu kadardı. Bay bay.